Sıradanlıktan uzak durun. Coverkey'in arkadaş çevresinden kimseye benzemeyen davranışlarla kolayca sıyrılırım ve onun dikkatini çekin. Sevgili olmanın kısıtlayıcı ve sorumluluk getiren özelliklerini istemeyen Coverkey, sıradan bir arkadaş olmayı sürdürebilme rahatlığı ile en iyi arkadaşıyla biraz da beraber olmak ister. Keşfetmeye, yeniliğe, heyecana, hareketli yaşama sonuna kadar açtıkları kapıların önünde kavga, gürültü, aykırıcı karakterlere takılmayın.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 Ancak aradığı partnerini bulmuşsa onu mutlu etmek için elinden geleni yapar ve o zaman çok sadık bir eş olur. Koverkey kendisi çok sadık olmadığı halde partnerinden sadakat bekler. Herhangi bir konuda aldatıldığını düşündüğünde hemen uzaklaşır. Entrikalardan hoşlanmaz. Yalan söylenmesine tahammül etmez. Eşinin yalanını yakaladığında onun için her şey bitmiştir. Mantıksal açıklamaları yaparak onu elinizde tutabilir. Neden sizinle kalması gerektiğini açıklayabilirsiniz. Her sevgililik süresi ne yazık ki evlilikte tabi sonuçlamamaktadır. Sizi seçmesi ve hayatınız boyunca yanınızda olması için ona kaliteli nedenler sunmanız önemli. Evliliğe bakış açısı kararsız olan kova erkeğini ikna etmek için zeki ve akıllıcı olmalısınız. Sizin mantık çerçevesinde hareket ettiğinizi bilmesi onun rahatlamasını sağlar. Dolayısıyla kova burcu erkeğini evliliğe ikna etmek mantığınızla beraber tahmin ettiğinizden çok daha kısa zaman alır.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 Kova burcu erkeği çevresinde bulunan bayanların hareketlerine çok dikkat eder. Yüzü gülmeyen, insanlarla konuşamayan, diyaloglarında ters tavırlar takılan kadınlar kova erkeklerinin itici bulduklarındandır. Evlenmek için doğru insanı aradıklarında ise bu konuyu ayrıca özven gösterirler. Güler yüzü, sevimli olmak kova erkeklerini evliliğe ikna etmek için iyi bir adımdır sizin için. Çevrenizde dağılmış en şakrak bir kadının bulunması enerjisini yüksek tutmasını sağlar.